Merhaba arkadaşlar. Şimdi canlı yemlerimizi tutmaya gidiyoruz. Hemen arkasından lüfer ve kofana peşine gideceğiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Çelik telli iğnemiz. Şöyle bir takımımız. Şimdi tırsimizi hemen dudağının kenarından. Dili çok önemlidir. Diline saplamayın iğneyi. Hemen dudağın kenarında bir perde var. Oradan hayvanımızı çok yıpratmadan geçirdik. Hemen üstüne siliklikten tam şuradan hiza'dan geçireyip çok dalmadan, kanatmadan çıkarttık. Evet. Şimdi tırsimiz koparana ağzına gitmeye hazır. Paşam, hemen getiriyorum. Evet, paşamız geldi beyler. Hoş geldi. Evet, beredemem. Özgün oltacılar çalışıyor. Her zaman. Devam, Devam. Arkadaşlar, Güzel bir tasma yapmışız Güzel oturtmuşuz iğnemizi Şöyle Müferimizin ağzından iğnenizi söktük. Hava devam. Tamam. Kanka tüm, oltu boynunu büktü. <gülüyor> Hadi bakalım. Bak şimdi zıplacak. bak bak bak bak. Hop, her ay zıplacak. Tabii ki içeri alıyoruz. <gülüyor> tamam. Çok güzel. Tebrikler Özgün yani abi. Şahane bak, güzel. on numara. Aska abaratı yaptırdım kendime yeni kardeş böyle. İşte şekil ağa otomatik. Gelinize abim merhaba. İyiyim abi sen nasılsın? İyi anlaşmıyorum. Orayı genişlettik. <gülüyor> rahat <gülüyor> rahat oldu <oluyor. gülüyor> ya. Ee, günün sonuna geldik. Güzel havamızı gerçekleştirdik. Bu güzel havada sizlerle bir sonunu paylaşmak istiyorum. Bir bakalım bakalım balıklarımıza. Evet. Şöyle kallavi lüferlerimiz var arkadaşlar sırayla artık şöyle çıkartalım paşalarımız bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi e, kanalımıza abone olmayı unutmayın sizlerden ricamdır evet, devam edelim Şöyle paşalarımız buz gibi sudan cam gibi balıklar Evet can katım. Şöyle bir balıklarımızı da gösterelim. ben çıkartmaya devam ederken. Lüferlerimiz arkadaşlar. daha çıkartmaya devam ediyoruz. Son bir tane daha. İçine kop, içine kop arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle yanımıza koyalım. Arkadaşlar daha iyileri sizlere nasıl olsun. Herkese rast gelsin Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.